Etrüstler bazı yönleriyle Yunan ve Roma tapınaklarına benzeyen tapınakları inşa etmişlerdir. Ama aynı zamanda çok farklıdırlar. Önden baktığımızda kesinlikle antik Yunan tapınakları gibi görünüyorlar. Ama aslında cidden farklılar. Bir kere Etrüstler Yunanlıların kullandığı mimari üslupları kullanmadılar. Yani Dor, İyon ve Korint düzenini. Bir diğeri de giriş sundurmalarının çok alçak olmasıdır. Ve tapınaklar daha çok kare şeklindedir. ...ve antik Yunan tapınakları gibi taştan yapılmamışlardır. Etrusklerin önemli bir şehri olan Ve’deki bir tapınakta bulunan 4 adet büyük ölçekli... ...pişmiş topraktan yapılmış figür parçasına bakıyoruz. Bu figürleri Roma'daki Etrüsk Müzesi'nde ziyaret ediyoruz. Antik Yunan mimarisinde bu tür figürleri binaların alınlık kısmında görmeyi bekleriz. Ama onun yerine bu figürler binanın çatısında sıralanmışlar ve antik Yunan heykelciliğinde olduğu gibi çok iyi şekilde bayanmışlardı. Yani M.Ö. 6. yüzyıl İtalya'sında oldukça ilginç bir an. İtalya'nın güneyinde Yunan kolonileri bulunuyor. Etrusk krallarının hükmetmesine rağmen Roma'da Romalılar var. İtalya'nın kuzeyinde ise yaklaşık 12 tane Etrusk site devletinin oluşturduğu bir birlik var. Yani İtalya M.Ö. 6. yüzyılda oldukça karışık bir yer. Bunlar gerçek hayattaki boyutlarından biraz daha büyükler. Birbirlerine uzak bir şekilde yerleştirilmiş olsalar bile belli bir sahnenin olayın canlandırmasını yapıyorlar. Antik Yunan mitolojisinden bir sahne. Herkül'ün üçüncü görevi. Herkül altın boynuzları olan çok büyük bir geyiği yakalamakla görevlendiriliyor. Bu geyik tanrıça Artemis için oldukça özel. Herkül'ü bu göreve yollayan kişinin Artemis'i kızdırmak istediği düşünülüyor. Böylece Herkül'ü cezalandıracak. Herkül Yunanca'da Herakles olarak da bilinir. Burada altında duran altın geyikle gösterilmiş. Onu yakalamayı başarmıştı. Ve şimdi de Artemis ve abisi Apollo ile yüzleşiyordu. Ge’yi geri istiyorlardı. Bunun üzerine Herakles, ge’yi kendisini bu göreve yollayan krala gösterdikten sonra salacağına söz verdi. Etrus keykelciliğinde hareket ve canlılık hissini fark edebiliyoruz. Bunu örneğin eşlerin lahidi isimli eserde de görüyoruz. Burada da bu hareketi Apollo figürünün ileriye doğru adım atmasıyla görüyoruz. Herakres'in aynı şekilde vücudu öne eğiliyor ve dizleri yukarı yükseliyor. Kaslarındaki dönüş hareketini görüyoruz. Bunlar pişmiş kilden yapılma terakota figürler. Böylece katkı işleminden geçerek biçimlendiriliyorlar. Apollo'nun yüzünde koro figürlerinde görmeye alışık olduğumuz Antik dönemlere ait bir gülümseme var. Yine de Yunan figürlerinden çok farklı. Biraz daha fazla neşeli canlı gülümsüyor. Vücudundaki oranlar daha farklı. Yüzündeki bakıştan genel olarak etrafa bakmadığını anlıyorsunuz. Herakles'in gözlerinin içine bakıyor. Direkt olarak onunla ilgileniyor. Böylelikle bizi de kendine çekiyor. Yüzleri gibi vücutları da iyi bir şekilde biçimlendirilmiş. Kalçalardaki bükülmeyi algılayabiliyoruz. Omuzları fazlaca yuvarlak ve geniş. Vücudun pek de doğal bir tasviri değil yani. Sanatçı detayları tercih ediyormuş gibi görünüyor. Mesela kumaşın nasıl döküldüğüne bir bakın. Hoş küçük kavisler yaratıyor. Ve ayaklarının etrafındaki olağanüstü detaylara bir bakın. Bu çok kışkırtıcı. Çünkü elimizde kaynakları kaybolmuş ve hakkında çok az şey bildiğimiz bir kültüre ait böyle çekici ve heyecanlandırıcı bir heykel var.